Arkadaşlar biliyorsunuz ki WhatsApp'ta bir mesaj attığınızda bu sonsuza kadar silinmiyor. Yani siz özellikle girip sil demediğiniz sürece silinmiyor. Ama WhatsApp bunu biraz değiştirdi ve dedi ki artık mesajların bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Buna süreli mesaj diyorlar. Süreli mesaj özelliğini aktifleştirmek için kişinin üstüne tıklıyorsunuz WhatsApp'ta. Hemen aşağıda süreli mesajlar diye bir şey var. Burada kapalı 24 saat 7 gün ya da 90 gün şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer 24 saate ayarlarsanız o zaman yazdığınız bütün mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor ve WhatsApp'ta hiçbir şekilde arşivlenmiyor.